Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Brawl Stars çekeceğiz. Yine e, bu arada şöyle bir şey daha söylemek istiyorum. Oyuna girdiğimde. Bir dakika bir açsın. Evet biz Colton e, şu yıldız gücünü aldık. Hızlı çizmeler. Bunu aldık. E, sonra gümüş mermiyi de aldık. Aksesuarlardan. Ee, bir de... Stu'nun günü belirlendi arkadaşlar. Yani bu tam kesin bir şey. Şurada... E, power Play var ya. Şu Power Play var ya. İşte. Bu... Bakın. Bu Power Play'in bitmesine... 13 saat 8 dakika kaldı. 13 saat 8 dakika sonra... Stu oyuna gelecek arkadaşlar 13 saat 8 dakika sonra. Yani şu anda saat kaç? 3.51 ise sabah gelecek arkadaşlar. Evet. Daha var gelmesine. Şimdi ee, savaşırsan ölersin diye bir challenge'ımız vardı bizim tek hesaplaşmadanğa devam ediyoruz bu sefer Primo seçiyorum seçtim ve giriyorum oyuna girdik hadi hadi hadi hadi hadi tamam hadi bu beni tam tam bırak beni tamam sen alsan Şimdi biz full pusacağız zaten. Savaşmayacağız hiç. Sadece şuradan bir tane yük alayım. İyi tamam iyi. İyi. Böyle iyiyiz. Burası iyi. Eyvah Nani. Edgar. Dört savaşçı oldu. Dört kişi. 3 Şurada savaş sayısı var. Hayır! A, oraya attım onu. Hadi be. Ama olsun, yine dağıttık yine dağıttık attık, yine de attık oyun kapa çayını. Yine de attık. Aldım bu kupamı aldım. Sa ne yani? Yenediysem benim ne yapayım? Hiç yenemeyeceğiz mi sanki? Challenge çekiyoruz burada. Evet tek hesaplaşma. Savaşçı kendi başına ve bravo. Bir. Bir hayır. Bir bir bir bir bir bir 40 Kır kır kır kır kır kır. Kır pirmo Kır. Kır. Çabuk. Çabuk. Çabuk geliyor geliyor. Geliyor. Uğraşma. Uğraşma. Uğraşma. Uğraşma. Uğraşma. Git uğraşma. Defol. Uğraşma. Bıktım artık. Şurayı da kıralım. Tamam saklandık. Şöyle 7 savaşçı var bu arada. İkinci oyundayız. Evet. Şimdi 5 kişi... Beş oldu. Şu tarafa geçelim. Hadi dört ol. Dört ol. Dört ol. Direnme oyun. Direnme dört ol 3 Üç oldu. Üç oldu. Tamam. Hadi hadi. Hayır dur. Gaz geliyor. Eyvah. Enerjinin olduğu yere geldi. Ya buradan böyle bizim tarafımıza doğru gelirse? Ne? Nereden tahmin etti orada olduğumu? Nasıl tahmin ettin ya? Hile mi açtın? Ne yaptın? Göremez ki. Nasıl yaptı? Ya fırlatacaktım onu ya buraya gelseydi. Raza doğru. Tamam. Hadi kapı çayın hadi. Var internet var. İnternet var. Yok diye herkes. İnternet var. Nasıl şarjım azaldı? Powerbank'e takıp oynuyorum. O yüzden video erken bitecek belli. Zaten. Bir oyun daha oynarız. Daha dayanmaz. Hadi. Hadi. Hadi kardeşim. Hadi kardeşim. Hadi kardeşim. Hadi kardeşim. Hadi kardeşim. Hadi. Hayır hayır hayır hayır hayır defol defol defol defol kimseye vermeyeceğim defol gelirse de fırlatırım tamam spike hayır hayır gelme şuraya ya iyi ki fark etmedi bizi arkadaşlar o hasar verdikten sonra bizi iyi ki fark etmedi Heh Şeri öldürdü onu yukarıdan. Altı kişi. Tamam çok fazla. Tamam. Ee, şimdi Rosa geliyor. Rosa'yı birazcık hasar verip fırlatırız. Yani bize gelirse diyorum. Eyvah. Bu oyun bela bela. Dur dur dur gelme gelme gelme. Gelme lütfen. Hadi dört ol. Dört ol dört ol. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi lütfen. Bak. Beş. Yani dört ol artık ya. Bir kişi bile ölme ölmeyecek mi gerçekten? Ha, arkadaş oldular bravo. Vay, vay yedik. Heh dört oldu. Gel bakalım derim. Eyvah şeydi. Eyvah, savaşamam. Ben savaşamam bir ya ben gaza öldürüm bu ne ya? Tamam at üstüme ultiyi. At üstüme ulti at. Tamam. Öldük gaza. 3 savaşçı kalmıştı. E, artı 4 aldık. Tamam. Şimdi e, bu da son oyunumuz olacak arkadaşlar. Video çok uzun çünkü. Eğer zamanımız yeterse bir tane daha tur atarız. Uf. Aa doğru savaşmayacaktım ben. Savaşmayacaktım. Bir dakika şöyle şuraya bir yükümüzü alalım şuradan. Heh. Hayır hayır git git git git git git git git git git git git git git, git uğraşma uğraşma git uğraşma Git uğraşma uğraşma benle uğraşma gitsene git şuradan ya git ya gitsen hasta mısın yürü git Ne geberdin ne oldu Jackie var orada geldi fırlatayım seni hadi Hi. Tamam tamam tamam Kamera kapatıyor arada bir arkadaşlar Böyle bu arada dört kişi olduk Dört savaşçı yine Ben yerimi değiştiriyorum Bu çalda kimse yok Aksesuarını da kullanamam şu anda Üç ol Nita mı Nita hayır. Ne Jackie mi Tamam. Hiç savaşmayacağım. Boyuna pusacağım. Yakında düşman yok diyor. Üç savaşçı. Tamam. Hadi. Hadi. Hadi. İki yol. iki yol. Evet. Amber var. Ve biz Amber'ı yenemeyeceğiz. Çünkü çok az gücümüz var. Yani enerji olarak azız. Şunu da alalım da. Daha geç ölürüz. Tamam. Evet. Artı 8'mizi aldık. şeylerle bir güzel. Bu daha son oyunumuz arkadaşlar. Ee, bu arada kupa rigi bittiği için ben çok az bir eksildim birazcık. Ama neyse. 10.000'de ee, olması lazımdı normalde stun'un. Ama şu anda yok. 13 saat 8 dakika sonra gelecek. Dediğim gibi 10.000 kupada hala mega kutu var. Yani değişen bir şey yok. E arkadaşlar bundan sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın ve bay bay.